Bağal sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar geçtiğimiz ay itibariyle özellikle Boğa Burcu'nda meydana gelen büyük kavuşum her birimizi farklı alanlarda etkiledi. Sizler bu etkiyi 9. evinizde yaşadınız. Özellikle inançlarınız, yaşam felsefeniz, hukuksal konular, yurt dışı ile alakalı meseleler, hak, adalet, etik ve dini meselelerle alakalı alanlarda yaşamış ve deneyimlemiş olabilirsiniz. Özellikle bu etkileşimle beraber inanç anlamında büyük bir sıçrama, büyük bir özgürleşme, geçmiş değer yargılarını tekrar tekrar gözden geçirme, yargısal veya hukuksal bir konunuz varsa bununla alakalı beklenmedik gelişmeler gibi tetiklemelerde yaşamış olabilirsiniz. Bu etkilere baktığımız zaman tabii ki daha ziyade soyut anlamda yaşadığınızı gözlemliyoruz ve bu kavuşumun etkileri Ağustos'un ortasına kadar da devam ediyor olacak. Evet, Ağustos ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir. Ve şimdiden videoyu beğenebilirsiniz. Aynı zamanda Temmuz ayında yaşadıklarınızı yorumlarda benimle paylaşabilir. Ve beni Instagram opikus adresinden de takip edebilirsiniz. Bakalım Ağustos ayında siz sevgili başak burçlarını neler bekliyor olacak. Hemen 2 Ağustos tarihinde Mars-Uranüs kavuşumu söz konusu Mars ve Uranüs'ün 18 derece boğa burcunda kavuştuğunu gözlemliyoruz. Aslında Temmuz sonunda meydana gelen bu kavuşumun tekrar tetiklendiği bir süreç olacak ve Mars ile Uranüs'ün 9. evinizdeki kavuşumu özellikle çok sürpriz haberler alabileceğinizi çok e, sürpriz kararlar alabileceğinizi gösteriyor. Belki birçok Başak Burcu bu ay itibariyle çevre değiştirmeye karar verebilir. Yargısal konularla alakalı beklenmedik gelişmeler olabilir. Bununla birlikte yeni bir eğitime başlayabilir. Yeni bir ilgi alanı veya felsefenin peşinden de koşabilir. 4 Ağustos tarihinde Merkür'ün Başak Burcu transiti başlamakta. Merkür'ün burcunuza geçmesiyle beraber daha çok okuyacağınız, daha çok araştıracağınız, sözünüzün daha etkili olacağı bir süreç başlayacak. Aslında kararlarınızı daha ziyade akıl ve mantık süzgecinden geçirerek almaya çalışacağınız, çok daha yaş tahtaya basmak istemeyeceğiniz bir süreç hakim olacaktır haline geldiğimizde ise Mars-Satürn karesi kesinleşmekte. Mars 22 derece boğa burcunda bulunurken Satürn ise 22 derece kova burcunda bulunmakta. Bu etkileşim özellikle 9. ev ve 6. evde çalışacağı için hayatınıza yeni bir rutin geliştirmek, yeni bir düzen inşa etmek. Yani artık hayatınızda bir şeylerin değişmesini istediğiniz, belki bu bir iş değişikliği olabilir, Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi bir çevre değişikliği olabilir. Belki de sadece bir bakış açısı veya vizyon değişikliği olabilir. Bunlarla alakalı siz bu değişimleri isterken, aslında günlük hayatınız sorumlulukları, iş hayatınızdaki sorumluluklar, insanların sizden beklentileriyle alakalı bir takım çelişkiler ve kısıtlamalar yaşayabilirsiniz. Belki de alacağınız bu haber veya yaşayacağınız bu inanç sıçraması özellikle, İş hayatınız arasındaki çelişkileri tetikleyebilir yani mevcut koşullarınız ve aslında öğrenmiş olduğunuz gerçeklikler arasındaki çelişkiler ve sıkıntılar sizi biraz yorup zorlayabilir ve siz de kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Hatta bazı başak burçlarının kronik bir takım rahatsızlıkları varsa yine bunlarla alakalı engellenmiş hissiyatı da oluşabilir. Tabii ki çok büyük rahatsızlıklardan da bahsetmiyorum. 9 Ağustos tarihine geldiğimizde Venüs ve Plüto arasında bir karşıtlık söz konusu olacak. Venüs 26 derece yengeç burcundayken Plüto ise 26 derece oğlak burcunda bulunacak. Bu aks sizin haritanızda özellikle 5. ve 11. evi çalıştırmakta sevgili başaklar. Burada hayalleriniz var, hedefleriniz var. Yeni girmek istediğiniz sosyal gruplar var belki. Yeni dostluklar edinmek istiyorsunuz belki. Ancak e, siz hayallerinizin ne kadar e, peşinden koşsanız da hatta hayallerinize ulaşmak doğrultusunda bir takım destekler görmüş dahi olsanız çocuklarla alakalı sorumluluklar belki e, artık kendinizi belli bir mutluluğa e, layık değilmiş gibi hissediyor oluşunuz. Hayatın eğlenceli yanlarına biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakıyor oluşunuz. Sizi biraz zorlayabilir açıkçası. Burada kariyer gelirlerinizde de bir takım artışların olacağını gözlemleyebiliriz ama dediğim gibi burada özellikle sizin tam olarak bunu nasıl değerlendirmeniz gerektiği konusunda veya nasıl harcamanız gerektiği konusunda netliğe kavuşmayan fikirleriniz süreci biraz daha uzatıp zorlayabilir gibi gözükmekte. 11 Ağustos tarihinde Güneş Uranüs karesi kesinleşiyor. Güneş 18 derece Aslan burcundayken de 18 derece Boğa burcunda bulunmakta şimdi Güneş Uranüs arasındaki kare aslında bizim kendi kimliğimizi kendi benliğimizi ortaya koyma noktasındaki çelişkileri göstermekte bu etki 12. evinizde ve 9. evinizde olacağı için özellikle yurt dışı ile alakalı gündemler olan başak burçlarının e, karar alamaması veya burada bir takım engellerle karşılaşması durumu söz konusu olabilir aynı zamanda inançlar değerler yani sizi ayakta tutan ilerlemeniz için e, size güç ve kuvvet veren motivasyonlar her neyse bunlar arasında çelişkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Kendi kimliğinizle, kendi benliğinizle e, aslında yüzleşiyorsunuz bir nevi baktığımız zaman. E, bu bağlamdaki bu Uranüsiyen etkiler sizi biraz zorlayabilir gibi gözüküyor ve özellikle gizli bir takım konular kendinizde keşfedemediğiniz detaylarda yine e, çok doğuşunuza gitmeyen bir şekilde ortaya çıkıyor olabilir. 12 Ağustos tarihinde Kova burcunda bir dolunay var özellikle bu bahsetmiş olduğumuz büyük kavuşumu ve güneş-uranüs karesinde tetiklemekte. Yani aslında 20 Temmuz'dan bu yana yaşamış olduğumuz olayların somut bir şekilde ortaya çıkışı bu dolunayla beraber meydana gelecek gibi gözüküyor. Ve bu dolunayın sizin haritanızın 6. evinde meydana gelmesi artık. Bir şeyler tamam ve ben düzenimi değiştirmek istiyorum, belki işimi değiştirmek istiyorum, belki e, sağlık anlayışımı, hayat rutinlerimi değiştirmek istiyorum, belki ekibimi değiştirmek istiyorum, belki kendime yeni bir düzen inşa etmek istiyorum. Artık öğrendiklerimle eski düzenime devam etmem çok da mümkün değil dedirtecek deneyimlere e, aslında hayatınıza dahil edebilir gibi gözükmekte. 15 ile 18 Ağustos arası çok güzel etkileşimler var. Mars ve Plüto arasında, Boğa ve Oğlak aksında, e, Merkür-Uranüs arasında ve Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel destekleyici görünümler var. Burada özellikle aşka dair çok güzel e, deneyimler yaşayabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni ilişkiler kurabilirsiniz. Keza yaratıcı projeleriniz varsa belki bunları e, belli kitlelere ulaştırmak adına sosyal medya desteğini de e, arkanıza alabilirsiniz. Merkür ve Uranüs arasındaki etkileşimlerde e, burada özellikle akılcıl fikirlerinizin o, yeni ve vizyoner bakış açınızda sunmuş olduğu destek belki de yeni kararlar almanıza sebebiyet verebilir ve daha girişimci olabileceğiniz ve çevrenizden bir kısım insanların da desteğini arkanıza alabileceğiniz etkileşimler söz konusu olabilir. 20 Ağustos'ta Mars'ın İkizler Burcu transiti başlıyor ve bu transit çok önemli bu sene itibariyle çünkü Mars İkizler Burcu'nda çok uzun süreyle kalacak. E, yıl sonuna kadar artık Mars'ın İkizler Burcu'ndaki transitine şahitlik edeceğiz. Retro hareketleriyle beraber e, Mars'ın bu kadar e, bir burçlu uzun süre kalışı ve İkizler Burcu'nda kalışı her birimizi farklı alanlarda etkileyecek gibi gözüküyor. Mars'ın haritanızın tepe noktasında ilerleyişi en çok da sizi etkileyecek e, sevgili Başak Burçları. Çünkü geleceğe dair bir şeyler değiştirmek istiyorsunuz ve bu konuda çok hızlı, çok dürtüsel, çok eylemsel, hatta bazen rekabetçi veya öfkeli tavırlar ve tutumlar içerisinde olabilirsiniz. Daki değişimleri artık hızlı bir şekilde e, icraata koymak adına her zamankinden çok daha iddialı olacağınız için bazen otorite konumundaki kişilerle de çatışmalar yaşayabilirsiniz. Ani ve radikal kararlarda alabilirsiniz gibi gözükmekte. 23 Ağustos tarihinde Merkür ve Plüto arasında bir üçgen açı oluşacak. Merkür 26 derece Başak burcundayken Plüto 26 derece Oğlak burcunda bulunacak. Şimdi bu etkileşime baktığımız zaman özellikle e, yaratıcı başlangıçlar, girişimler, e, aşkla alakalı güçlü bağlantılar ve kontaklar kurmak adına da Çalışan bir etkileşimden bahsediyoruz. Önemli haberler alabilirsiniz. Sizi mutlu edecek, heyecanlandıracak gelişmelerde yine süreçte etkin olabilir gibi gözükmekte. 23 Ağustos'a geldiğimizde ise güneş burcunuza geçiş yapıyor artık güneşin de burcunuza geçmesiyle beraber sizin döneminiz başlıyor sevgili başak Burçları'm. şimdiden bütün başak burçlarının doğum günlerini kutluyorum ve artık hayatınızda biraz daha ön planda olmaktan biraz daha risk almaktan arkada saklanmak yeri de artık inisiyatif almaktan çekinmeyeceğiniz bir süreçte aktif olmaya başlayacak. 26 Ağustos'ta Merkür'ün terazi burcu geçişi özellikle parasal konularla alakalı zihinsel faaliyetlerinizin artacağı yeni gelir kapıları elde etmek, ek gelir imkanı yakalamak veya harcamalarınıza yön vermek adına daha pozitif şekilde çalışacaktır. Ve 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. 3 derece Başak Burcu'nda sizin burcunuzda meydana gelecek sevgili başaklar. Bu yeni ile beraber kendinizde büyük değişimler yaşayacaksınız aslında. Belki birçoğunuz imaj değişikliğine gidebilir. Belki hayati kararlar alabilir. Belki artık ben buyum, beni bu şekilde tanıyın. Eski ben artık yok diyecek... Ee, aslında demeye sebebiyet verecek e, kararlar alabilir gibi gözüküyor ve belki de bu içsel anlamda almış olduğunuz kararları ilan ettiğiniz bir süreçten bahsediyoruz. Evet ay sonuna geldiğimizde 28 Ağustos'ta Venüs ve Satürn'ün karşıtlığı söz konusu. Venüs 20 derece aslan burcundayken Satürn de 20 derece kova burcunda bulunacak. Bu etkileşim özellikle biraz bağışıklık sistemiyle alakalı e, zorlayıcı bir etki yaratabilir. Biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor bu süreçte bununla beraber ee, yeni bir düzen inşa etmek dedik ya yeni bir plan ortaya koymak dedik ya işte bunu ortaya koyarken aslında hani sürecin umduğunuz kadar da kolay olmadığını bazı sorumluluklar ve yükümlülükler yüklediğini de fark edeceğiniz bir e, ay sonu mesaja getiriyor sevgili Başak Burçları. Evet Ağustos ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, umutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı özellikle Temmuz ayı yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Opikus Astroloji hesabı veya Opikus adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.